Evet arkadaşlar videomuzun sonunda 2 tane kür var. İzleyin sonuna kadar onları göreceksiniz orada. Bacak damar tıkanıklığı belirtileri. Yürümekle bacakta baldır kaslarında ağrı, sertleşme ya da kramp. Ayak ya da parmaklarda uzun süre iyileşmeyen yara veya kangren gelişmesi. Yürümekle bacaklarda ağrı, seyrek olarak yürümekle kalça kaslarında kabayetlerde ağrı. Tıkanma uzun sürerse sinir uçlarının beslenememesine bağlı parmaklarda uyuşmalar. Tıkanma ciddi ise ayakta soğukluk ve parmaklarda morarma, çok ciddi hastalıkta ayak parmaklarında ya da topukta iyileşmeyen yaralar, ayak kangreni, parmakların ya da ayağın kömür gibi siyahlaşması. Damar tıkanıklığında bacak ağrısı neden yürümekli olur? Bacak kaslarımız dururken çok az kan ve besine ihtiyacı vardır. Yürümekle bu ihtiyaç artar, hızlı yürüdüğümüzde ya da yokuş çıktığımızda bu ihtiyaç daha da fazla artar. Bacak damar tıkanıklığı olduğunda bacaklar dinlenince, dinlenince haline gelince çok az kan gerektiği için sorun yaratmaz. Ancak hızlı yürümekle kan ihtiyacı artar. Daralmış ya da tıkanmış damar bu ihtiyacı karşılayamaz ve bacak baldır kaslarında ağrı oluşur. Yani bacaklar bize kan akımının yetmediğine bir sorun olduğunu söylemektedir. Ağrı ne kadar kısa mesafede geliyorsa tıkanma o kadar şiddetlidir. Bacaklarda damar tıkanmasının oluşturduğu belirti bir caddede vitrinlere bakarak yürümeye benzer. Bu nedenle halk arasında bu hastalığa vitrin hastalığı da denebilir. Yürümekle bacaklarda ağrı oluşur. Bacak damar tıkanıklığında yürümekle baldır kaslarında ağrı olur. Ağrı kişiyi durdurur bir süre dinlendikten sonra geçer. Hangi bacak ağrısı damar tıkanıklığına bağlıdır? Kendinizi test edin. Bacak ağrınız aşağıdaki gibi bir ağrı ise damar tıkanıklığına bağlı olabilir. Bacaktaki ağrı sadece yürümekle olur ve baldır kaslarındadır. Ağrı genelde hep aynı mesafede yürüdükten sonra ortaya çıkar 200 metre ya da 500 metre gibi. Bacak kasları sertleşir ve daha fazla yürümeye imkan vermez. 2-3 dakika dinlenince ağrı tamamen geçer. Yürümeye başlayınca aynı mesafede aynı ağrı tekrar oluşur. Ağrının geçmesi 5 dakikadan uzun sürüyorsa bir başka nedir daha olabilir. Yokuş yukarı yürürken ya da hızlı yürürken ağrı daha erken gelir. Yavaş yürürken ya da yokuş aşağı yürürken ağrı daha azdır. Hastalık ilerledikçe ağrı daha kısa mesafelerde olmaya başlar. Örneğin 500 metre önce 500 metre yürümekle ağrı olurken hastalık ilerlediği zaman 100-200 metre yürümekle ağrı başlar. Şimdi kürlerimize gelelim. Arkadaşlar iki tane kürümüz var. Burada önemli olan illa damar tıkanıklığı olan hastalar değil arkadaşlar. Bunu normal insanlarda yapması lazım ki damarı tıkanmasını engellemek için önemli bunu hepimizin yapması lazım. Biz yapıyoruz arkadaşlar. Yapıp evde kullanıyoruz kendimiz. Maydanoz, limon suyu ve sarımsak kürü. Bir demet maydanoz, bir diş taş köprü sarımsağı veya yerli sarımsak, 1 adet limon suyu, bir su bardağı su, yıkadığınız maydanozları sattar ile birlikte mutfak robotunun içine atın. Limonun suyunu sıkın ve robota ekleyin. Sarı almış sarımsakları küçük, küçük parçalara bıçak yardımı ile kesin ayırın ve robota atın. Robot karışımına son olarak suyu ekleyin. Robotu 2-3 dakika boyunca çalıştırın. Yeşil bir sıvı haline kadar çalıştırın bunu arkadaşlar. Sonra karışımı bardağa dökün. İyice karıştırdıktan sonra robotu çalıştırdıktan sonra taze taze için bu taze taze yapılıp işilebilecek bir şey. Maydanoz sarımsak limon limonkürünün kullanımı oldukça basittir. Kürü ilk 3 gün yukarıdaki tarifi uygun bir biçimde kullanmalı. Sonrasında 3 gün boyunca içinde sarımsak olmadan kullanmalısınız. Sonraki 3 gün ise karışımı yine sarımsaklı hazırlayıp toplamda 9 gün boyunca kullanım yapmalısınız. Yani 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, tekrar 3 gün sarımsaklı yapın. Böylelikle 9 günlük karışımı e, yapın arkadaşlar. 9 günlük karışım bitirdikten 3 gün sonra bekleyip tekrardan 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı tekrardan aynı sürece girerek maydanoz sarımsak kürünün etkilerini gözlemleyebileceksiniz. 2 seferlik e, kullanım yeterli olacaktır. Duruma göre tekrardan bir süre sonra yeniden yapabilirsiniz. Limon sarımsak kürü. Bakın arkadaşlar burada sarımsak var. Her derde deva. 1 litre de su katılmamış limon suyu. 20 diş soyulmuş sarımsak. Kapaklı ışık kalmayan bir kavanoz. Kapaklı ışık kalmayan kavanozun arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz: Kavanozun dışını alüminyum folio ile kapatıp üzerine ambalaj bantı ile kaplayın ki ışık almasın. Limonları sıkın ve 1 litrelik kavanozu limon suyuyla doldurun. 20 diş sarımsağı limon suyunun içinde hafif esilmiş halde şeye koyun ve sıkıca kapatın. 25 gün serin bir yerde muhafaza edin. Ancak günde birkaç kez çalkalayın. 25 gün boyunca sarımsakların Limon suyu içinde eridiğini göreceksiniz. Bu karışımı her sabah kahvaltıdan yarım saat önce veya gece yatmadan aç karnına yarım çay bardağı için. Evet arkadaşlar şimdi bu kürleri anlattım size. Şimdi sağ alttaki kutucuktan bakın orada kırmızı içi beyaz yazıyor. Tıkladığınızda bunu bizzat kendimiz yaparken videomuzu çektik. İkinci kürümüzü arkadaşlar birinci kür basit zaten limon sarımsak kürünü çektik. Tıklayın onu. Hem diğer videolarımızı hem de o videomuzu seyredin. Zaten tıklayınca o videoyu görüyor. Yaptığımız görüyorsunuz. Kendimiz mutfağımızda yaptık. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yeni videolarımız da hemen size gelsin arkadaşlar. İzlemeye devam.